Son videoda, tesadüfi değişkenimizi x'i, paramızı 5 kere attıktan sonra gelen tura sayısı olarak tanımladık ve paramız hilesizdi. Daha sonra da tesadüfi değişkenimizin farklı değerler için olasılıklarını hesapladık. Hepsini buraya yeniden yazayım. 1 tura ya da 0 tura gelmesinin olasılığı, aslında şuradan başlayayım, 0 tura gelme olasılığı ile 5 yazı gelme olasılığı aynı olup 1 bölü 32'dir. Bir tura gelme olasılığının ise 5 bölü 32 olduğunu bulduk. İki tura gelme olasılığı, tesadüfi değişkenimizin 2 olma olasılığı kaçtı peki? Galiba o da 10 bölü 32 idi değil mi? Evet, 10 bölü 32 ya da 5 bölü 16 sadeleştirince. 10 bölü 32 evet, 3 defa tura gelme olasılığı da 10 bölü 32 yani 5 bölü 16 idi yine. Bu da çok mantıklı çünkü 3 defa tura gelmesinin olasılığı ile 2 kere yazı gelmesinin olasılığı aynıdır. Ve 2 yazı gelmesinin olasılığı da 2 tura gelmesinin olasılığı ile yine aynıdır. Ve son olarak neredeyse son olarak 4 tura gelmesinin olasılığı 5 bölü 32'ye eşittik ki bu da mantıklı çünkü 4 tura gelmesinin ihtimali ile 1 yazı gelmesinin ihtimali aynıdır değil mi? Ve son olarak 5 tane tura gelme olasılığı ile hiç yazı gelmeme olasılığı aynı olup 1 bölü 32'dir. Hiç tura gelmeme olasılığı ile hiç yazı gelmeme olasılığı da aynıdır. Hadi bunu çizelim. Olasılık dağılımını çizelim. Önce x eksenini çizelim. Evet bu yeterince kalın değil. Başka renkle yapacağım. Evet şimdi de y eksenini çizelim. Neredeyse bitti. Tamam, biz tesadüfi değişkenimiz için hangi değerleri kullandık, bunlara bakalım. Bunların hepsinin süreksiz olduğuna dikkat edin. Tesadüfi değişkenimizin alabileceği sınırlı sayıda değer var. Ve bu da tesadüfi değişkenimizin tanımının bir fonksiyonuydu değil mi? Bu tesadüfi değişken yani 5 atıştan sonra gelen tura sayısı sonsuz sayıda değer alamaz. Değeri 0'dan 5'e kadardır ve tam sayıdır. Burada önemli olan değişkenimizin sınırlı sayıda değer alabileceği ve bu nedenle de süreksiz olasılık dağılımı ile karşı karşıyayız. Şimdi değişkenin 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 değerini alma olasılığı. Evet, 0, 1, 2, 3, 4, 5'i çizeyim. Bu bizim tesadüfi değişkenimiz x. Bu 5 atıştaki tura sayısı. Önce yüksek değerleri çizeyim. Evet, bakalım. Yüksek değerler burada. 10 bölü 32. Küçük bir sütun grafiği çizelim. Evet, 2 ve 3 buna 10 bölü 32 diyelim. Bunları en yüksek çizeceğim çünkü bunlar x'in aldığı en yüksek değerler. 2 ve 3. ikisi de 10 bölü 32. Aslında onları biraz farklı çizeyim. Birbirlerine değecek şekilde çizeceğim. Evet, 2 burada. Şimdi de 3'ü çizelim. 3 de burada. Evet oldu işte. Şimdi 1 gelme olasılığı nedir? 5 bölü 32 o zaman bunların yarısı olacak. Bu ikisi aynı yükseklikte olmalı. Bu 5 bölü 32 böyle olmalı. Bu 4 tura gelmesiyle aynı şey. Bu 4'ün burada olduğunu varsayalım. 5 gelmesiyle 0 gelmesi aynı şey. Bu 1. Bu yüksekliğin 5'te 1'i olacak. Buna benzer bir şey olacak. Bu sonuncu 5 için, bunu çizmek en zor kısmı. Buna benzer bir şey olacak. Evet, bu 5 için, bu da 4 için. Ve buradaki de 10 bölü 32 ya da 5 bölü 16. Şu anda çizmiş olduğum bir binom olasılık dağılımıdır. Bu binom olasılık dağılımının herhangi bir anıdır. Değişkenin aldığı değerler sonsuza doğru gittikçe ve denklemimiz sürekliye yaklaştıkça, bu grafikte duyduğunuz o meşhur çan eğrisine benzer. Bu eğrinin görünüşü çan, evet çana benzer, çan şeklindedir ya da benzemeye başlayacaktır diyelim. Biz de Excel kullanarak birkaç tane yapacağız. Değişkeni tanımlarken 5 atıştaki tura sayısı yerine başka bir şey desem. 5 milyon atıştaki tura sayısı desem mesela. Bu sütunlar gittikçe birbirine yaklaşır ve sonunda bir çan eğrisine benzer. Ve bu çok önemli bir dağılımdır. Birincisi birçok rastgele süreci tanımlar. Bilhassa istatistikte özellikle istatistikte çok önemlidir. Çünkü istatistikte çoğu kez sonuçları doğuran mekanizmayı bilmeyiz ve sadece bir takım rastgele olaylar olduğunu varsayarız. Bir takım rastgele olayları toplarız. Rastgele olayları toplamak demek mesela turaları saymak gibidir. Bu nedenle birçok şeyin süreksiz olarak binom dağılımı olduğunu varsayıyoruz. Birkaç video sonra size sürekli olanları, ki bunlara normal dağılım deniliyor, onları göstereceğim. Bunların farkına varmak önemlidir. Çünkü bazen insanlar bazı şeyler hakkında varsayımda bulunuyorlar ve en büyüğü ve bu galiba en negatif yan etki oluyor. Özellikle böyle bir finansal ortamda bir sürecin binom ya da normal dağılımı olduğunu varsayarlar. Ama değildir. Eğer bir şeyin bunun gibi bir dağılımı olduğunu varsayarsak bu uçlarda olasılıklar bayağı düşük demeye başlarız. Ama ya dağılım bunun gibi bir şeyse bunun üzerine daha ileride daha fazla çalışacağım, daha şu an fazla hızlı gitmek istemiyorum. Önemli olan şunu anlamak, bir dağılımın normal dağılım ya da binom dağılımı olduğunu söylersek bazı varsayımlar yapmış oluyoruz. Bunu söylediğimiz zaman da gelecekle ilgili önemli bir şeyler söylemiş oluyoruz. Biraz daha tekrar yapmak istersek şunu düşünelim. Buna neden binom dağılım diyoruz. Düşünürseniz 5 tane para attığımızda ya da aynı parayı 5 kere attığımızda her bir sıralama, herhangi bir yazı ya da tura sıralaması alacağım, her bir yazı tura yerleşim diyelim buna. Biliyorsunuz bu onlardan biri 5 atış. Her birinin 32'de 1 bir ihtimali var. Aslında buraya tam 32 tane yazı ve tura kombinasyonu çizebilirim. Her birinin 32'de 1 bir ihtimali var. Bir önceki videoda tam olarak iki tura gelmesinin olasılığı nedir diye sorduğumuzda, aslında demek istediğimiz, bu durumlardan kaçında, daha doğrusu bu permütasyonların kaçında iki tane tura bulunur demek. Ve onları saydık ve on tanesinde iki tura var dedik. Bu nedenle olasılık 32'de 10'du. Bunu nasıl mı bulduk? Mesela iki tura desek, dedik ki tamam beş atıştan biri ilk tura olsun. Ve kalan 4 atıştan biri de ikinci tura olsun. Ve sıralama bizim için önemli değil. Onun için ilk tura ya da ikinci tura diye bir şey de yok. Onun için 2'ye bölüyoruz. Bunun 5 faktöriyelle aynı şey olduğunu söyledik. Renk kodlaması yapayım. Bu kısım 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyelle aynı. Bu da 2 faktöriyelle aynı, çünkü 2 faktöriyel eşittir 2 çarpı 1. Genel olarak şöyle söyleyebiliriz, x'in n'e e eşit olma ihtimali, bu benim tanımladığım x olsun, tesadüfi değişkenimiz bu 5 atışta gelen tura sayısı, eşittir 5 faktöryel bölü n faktöryel. Bizim örnekte n 2 idi, tam olarak 2 tura gelme ihtimalini sorduk, çarpı 5 eksi n faktöryel. Bunu tekrar etmenizi şiddetle tavsiye ederim çünkü bunu iyi kavramanızı istiyorum. Size bazı videoları seyretmenizi tavsiye edeceğim. Binom katsayıları ve para atma ile ilgili problemler. Ben işin biraz daha sezgisel yanına bakacağım. Ama bunlara bakarsanız ve bununla biraz tecrübeniz varsa, bu konuyla ilgili biraz tecrübeniz varsa, bunun binom katsayısı olduğunu göreceksiniz. Ve bu konuda bayağı videom var. Bunlara neden binom katsayısı deniyor? Çünkü bu katsayılar gerçekte binomları çarpınca ortaya çıkıyor. Binomlar şöyledir. Mesela x artı y çarpı kendisi, ki böylece değişik kuvvetlere taşınıyor. Bunların katsayıları. Bunlarla aynı oluyor. Onun için buna binom katsayısı deniyor ve buna da binom dağılımı deniyor. Bunu yazmanın kısa yolu 5'ten n seç. Böyle dedik çünkü ne yaptık? Beş atışımız var ve iki tanesi tura olsun dedik. Ya da bu sefer beş atışımız var ve en tanesinin tura olmasını istiyoruz. Bu size farklı kaç permütasyonun istediğimiz şarta uyduğunu söyleyecek. Sonra bunların her birinin ihtimali nedir onu buluyoruz. 32'de 1. Onun için buna binom dağılımı diyoruz. Tesadüfi değişkenin her bir değerinin olasılığını binom katsayıları kullanarak bulabiliriz. Neyse yine vaktim kalmadı. Merak etmeyin bu konuda birkaç örnek daha yapacağım. Çünkü binom dağılımları iyice öğrenmeden normal dağılımlara geçmek istemiyorum. Yakında görüşmek üzere.